Arkadaşlar merhabalar bu videomda Mikro Original yayınlarının hazırladığı geometri soru bankası kitabında üçgende açı konusundaki katlama işlemiyle ilgili testin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Örnek bir e başlamadan önce şunu söyleyeyim. Katlama önemli bir yere sahip son 12 yılda 10 defa karşımıza çıkmış bir soru kalıbıdır bu. Katlama aslında eş üçgen yapımı bir sorudur. ÖSYM de eş yapılı soruları çok sever ve çok kullanır. O yüzden burada eskiyeceğini zannetmiyorum. Katlamada şuna dikkat edeceksin eş yapı üst üste binen kenarlar birbirine eşit üst üste binen açılar birbirine eşit bu dediğimi de sakın unutma hadi örnek birle başlayalım şimdi şöyle bir katlama verilmiş bize şuradaki bu buraya gelmiş e, katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit olacak yani şu üçgen bunun üstüne biniyor aynı üçgen aslında eş üçgen hocam üst üste binen açılar birbirine eşit üst üste binen kenarlar birbirine eşit e, 70'si burada kaçı da buraya geliyor 70 hatta burada kaçlarda eşit işte olacak bu olacak Bazen kenarların eşitliğini de kullanıyoruz. Mesela şu kenar şu kenara eşit. Özellikle alakası yerlerde eşitlik olduğunda a burada eşitlikleri kullanmamıza gerek kalmadan sonuca ulaşıyoruz. Hocam 30-70 daha 100. Buraya ne kaldı? 80. E burası da 80. 80-80-160'dan buraya ne kaldı? 20 derece kaldı. Evet örnek 1'i kaç bulduk? 20 bulduk arkadaşlar. Geldik örnek 2'ye. Örnek ikiye de şöyle bir katlama verilmiş. Bazen katlanıldığı yer verilmiyor. Geriye doğru da açmasını da bileceğiz. Geriye doğru açtım mesela üst üste binen kenarlar eşit. Şu kenarla şu kenar bu kenarla da bu kenar eşit. Bunu göstereceksin mutlaka. Üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak. Şunlar da birbirine eşit olacak. Şunlar da birbirine eşit. Üst üste biniyor. Çünkü bu üçgen buraya geldi. Aynı üçgen bu. E hocam 50 ise 130 kaldı. 2'ye böldüğün zaman 65 65 yaptı burası. Hocam 70 ise 110 kaldı buraya. Bunlar da 55 55 yaptı. E burada 65 55 ve x'in toplamı da mavi üçgende 180 derece yapmak zorunda. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 120 yaptı. X de böylelikle 120 eksi. Pardon 180 eksi 120'den kaç çıkıyor? 60 derece çıkıyor. Örnek 2. 60 çıktı. Geldik örnek 3'e. Bir katlama var. Katlamada hemen eski haline geri açıyoruz. Şunlar birbirine eşit. Hatta şunlar da birbirine eşit. Aa, ne oldu? Hocam x kenarda çizilen kenar ortay konumunda oldu. Bu aynı zamanda yüksekliktir ve açı ortaydır. Ya da Katlamadan dolayı zaten üstü sevinen açılar birbirine eşit. 50 ise 50. Y ise buraya da Y yazabiliriz. Sonrasında başka neyi kullanmalıyız biz burada? X eksi Y farkı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi X'i ben bulabilirim aslında burada. Y'yi de bulabilirim. Niye böyle takıldıysam. 50-90 ya bir dik üçgende diğer iki açının toplamı 90'dır. Yani Y artı 50 eşittir. 90 olduğundan Y'yi 40 buluruz. Sonra X'e de ulaşabilirim ben. X de şuradaki kaçı Hocam şuradaki üçgende de 2 iç açı bir dış açıya eşit. Yani x artı 20 eşittir 100 yapar. x de böylelikle 80 buluruz. Bizden x eksi y isteniliyor. 80 eksi 40 isteniliyor. Cevap da böylelikle 40 çıkar. Yani örnek 3 40 oldu. Geldik örnek 4'e. Evet şöyle bir katlama var. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Üst üste binen açılar da birbirine eşit. 20 ise 20. E hocam. Şimdi x kenarda çizilen kenar ortay konumunda oldu. Bu bir yüksekliktir. E bizden x isteniyor. Şuradaki üçgene bakacak olursak direkt sonuç çıkıyor arkadaşlar. Bir dik üçgende diğer iki açının toplamı 90 derecedir. Çünkü burası 90 derece bulduk ya dik üçgen yani bu. E o zaman 50 ile x'in toplamı 90 olduğundan x'i de böylelikle 40 derece olarak buluruz. Yani örnek 4'te 40 bulduk. Böylelikle katlama işlemini bitirdik. Sırada ne var? Döndürme işlemi var. Bir sonraki videoda Dondurma işleminde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.